Size merhaba, sıfırdan çizim derslerime bu sefer çift kaçış noktalı perspektif ile devam edeceğiz. Bu çizimi önceki dersimizde tek kaçış noktalı perspektifi anlatırken yaptım. Eğer onu izlemediyseniz bu videodan önce mutlaka onu izlemenizi öneririm. E şimdi vakit kaybetmeden çift kaçış noktalı perspektife başlayalım. Yine aynı şekilde bir ufuk çizgisi belirledik. Göz izahımız. Daha sonra önceki videoda... Tek bir nokta belirlemiştik kaçış noktası olarak. İki kaçış noktası olması için ikinci noktayı da şurada rastgele bir yerde belirliyorum. Bu sefer düz bir çizgi çiziyorum. Bu köşemizin bir kenarı. Ve bu iki köşeden de kaçış noktalarına çizgiler gönderiyorum. Daha sonra ilk belirlediğim çizgilerden şu kısımlara kavunluğunu belirliyorum. Şu anda bu bizim hukuk çizgimizin altında olduğu için biz bunun üst kısmını göreceğiz. Yine aynı şekilde oluşturduğumuz köşelerden bu köşeden kaçış noktasına çizgi gönderiyorum. Bu köşeden de diğer kaçış noktasına çizgi gönderiyorum. Ve böylelikle bizim perspektife uygun bir şekilde bir küpümüz olmuş oluyor. Şimdi sizden istediğim bu çizimde belli başlı kendi seçeceğiniz yerlere dümdüz çizgiler bırakmanız. Mesela şöyle buraya bırakıyorum. Aynı şekilde buraya bırakıyorum. Şuraya bırakıyorum. Bu çizgisinin üstüne bırakıyorum. Bir de buraya bırakıyorum. Daha sonra köşelerden Kaçış noktalarına çizgiler gönderin ve köpünüzün yan kısımlarını belli etmiş olacaksınız. Sonra kalınlığını belirleyin ve daha sonra belirlediğiniz kalınlık için belirlediğimiz çizgilerin köşelerinden yine kaçış noktalarına çizgiler gönderin. Sonra da köpünüzü belirginleştirin. şekilde yapacağınız tüm küpler perspektife uygun bir şekilde çizilmiş olacak. Aynı işlemi diğer tüm çizdiğim çizgilere uygulayacağım şimdi. Özellikle ufuk çizgisinin üstüne çizmek istedim. Çünkü farkındaysanız kalınlığı belirledikten sonra ben köşelerden kaçış noktalarına çizgi göndersem dahi normalde üstünü ya da altını göremeyeceğim. Çünkü, çünkü tam ufuk çizgimin göz izahımın üstünde. O yüzden sadece yan köşelerini görebiliyorum. Ne üstünü ne altını görebiliyorum. Tam göz izahımda olduğu için Bu sefer ufuk çizgisinin üstündekilerden Kaçış noktalarına çizgiler gönderiyorum. Bu sefer gördüğünüz üzere bu köşelerden kaçış noktalarına bir çizgi gönderirsem, şöyle gönderelim, üst kısmını göremiyorum ama alt kısmından gönderirsem, Alt kısımlı küpümü görebiliyorum. Belirginleştiriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şu an çizdiğimiz tüm küplerde bize yakın kısmı büyükken gitgide. Ka kaçış noktasına doğru giderken küçülüyor. Ve şu an burada çizmiş olduğumuz tüm küp, küpler çift kaçışlı perspektif kuralına uygun olarak çizilmiş oluyor. Tabii ki normalde çizim yaparken, bir küp çizerken o küp tek tek ufuk çizgisi çizeyim, kaçış noktaları koyayım Yapmayacaksınız. Eliniz alıştıktan sonra küp çizerken direkt küpünüzü çizeceksiniz ve göz izahınıza göre biraz daha küçülterek onu uzaklaşırken biraz daha küçülterek bunu göz izahınızda zaten yapabiliyor pozisyona geleceksiniz. Her seferinde tekrar tekrar yok kaçış noktası belirleyeyim yok ufuk çizgisi çizeyim olmayacak. Önceki derslerde tonlamayı göstermiştim. Ben yine göstergelik olarak bir tanesini tonluyum. Işık nereden gelsin? Buradan gelsin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere küpümüzde köşelerden gönderdiğimiz noktalar, tüm köşelerden gönderdiğimiz noktalar sadece bu iki çizgide birleşiyor. Bu çizgilerin uzantıları yalnızca iki çizgide birleşiyor. Bu dersimizde de çift kaçış noktalı perspektifi işledik. Daha doğrusu göstermeye çalıştım. Umarım sizin için verimli olmuştur. Kafanıza... Ufuk çizgisi, kaçış noktası, iki kaçış noktalı perspektif terimleri iyice oturmuştu. Bunları dediğim gibi daha kolay kavrayabilmeniz için kendiniz birebir buradan bakarak değil de bir ufuk çizgisi belirleyip, kafanıza göre iki kaçış noktası belirleyip, daha sonra böyle bir çizgi oluşturur, kaçış noktalarına gönderip, aslında bu videoda yaptığınız her şeyim, Videoyu kapattıktan sonra kendiniz tek başınıza denerseniz bu sizin için çok daha verimli olacaktır. İyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.